Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Manlyos Conch otobüsümüzle Malatya Zafer Turizm tırımızla birlikte e, yine Brezilya haritasında e, bir sefer yapacağız. Şu an Cruzeiro ilinden otogardan standart oyunu yap yapmış olduğu otogardan hareket ediyoruz. Yaklaşık olarak 63 kilometrelik bir seferimiz olacak. Bol yeşillikli, dağlıklı dağlık yollardan e, güzel bir sefer düzenleyeceğiz. Sağa dönüyoruz. Türkiye Otobüs Paketimizde Aktif Durumda. Karşımızda bir birçok otobüsümüz geliyor. Yani Urfa Astor Turizm, Mersin Villa Metro Turizm, Kayseri Çağ Asya Tur, en son da Astor'un yeni turizm otobüsümüz. Hepsini selamladık. Seferimiz devam ediyoruz. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Evet. Fark ettiğiniz üzere bu e, yeni sistemimizi seviyede çektiğimiz üçüncü video sizi tekrar e, üçüncü videoda kabin seviyesine indirdim hani daha rahat görebil görebilirsiniz diye ilk videomuzda aynı e, şeyi kullanıyorum Hı. ...solda kalın ve sonra düz devam edin. Bugün daha çok... Yani otogar'dan yani. Otogar'a, şehirden şehire gitmeyeceğiz. Şehirden şehire, yani tek bir... E, ...nonstop, sadece bir mola vermeyi planlıyorum. Sefere başlamadan önce yolu bir kontrol ettim. Bir mola, güzergahımızda bir mola yeri var. Yolculuğun sonuna doğru. Orada bir mola planla plan, plan diyorum. Daha çok otomanda olacağız. 2 2'de 3, 3 3 yollarımız olacak. Ama bol yeşillikli bir sefer olacak. Dağlar, nehirler çok güzel manzaralarla devam edeceğiz. Arkadan çok hafif bir müzik sesi açtım arkadaşlar sizler için. Buradaki virajlar ve birazdan bir nehir, nehirin yanından geçeceğiz size göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Sağımızda görünüyor. kabinden göstereyim size. Tam Nehire 0'da gidiyoruz. Şu an kullandığım otobüs Manlyons Koç 1.38 ve 1.39 ETS'nin versiyonlarına uyumlu. Oyuncuyuz biz. Mod Grubu'nun yapmış olduğu otobüs biliyorsunuz. Bunda 3 ya da 4 video çektim. Gerçekten çok kaliteli bir otobüs. Sürmesi, oynaması, seyretmesi gerçekten çok zevkli. Tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızla aranızda. İlgili otobüsümüzü oyuncu biz net sitesinden indirebileceksiniz. Videonun açıklamasında ilgili web sitesinin adresi mevcut. Hakan terzi ekibine tekrar teşekkürler. Evet oyunumuz Brezilya'da geçiyor. Şu an Brezilya haritasındayım. Manzaraları çok güzel gerçekten. Şu an karşıda gördüğünüz görüntüye bakın. Yola çıktığımız zaman biraz hızlanacağız. Hız sınırlarını zorlayacağız. Mutfağında dündüz yolda gittiğimiz için Biraz hız sınırını gibi Sonuna kadar kullanacağız. Boyunda Şu an gittiğimiz yolda 120 km gösteriyor. Sol üstteki Navigasyonla sağlık genel başlığında görebilirsiniz. 25. Ağaçlıklar, ağaçlıklar, ormanlar sağımızda, solumuzda kaplamış durumda bizi. araçlar daha hızlı gidiyor bizden tabi ki ben yolda çıkmayalım diye çok fazla hızımızı zorlamıyorum şu an virajlı yollarda birazdan düzlük alanlar gelecek dia yeah. çıkıyoruz otobüs biraz iyi oldu. Biraz da inişe geçeceğiz. Her çıkışın bir inişi var biliyorsunuz. Polis kontrol merkezi yapmışlar buraya. Görev kontrol eden polis yok. Karşı yarıkta kontrol edilmiş. Birinci videoda kullandığımız e, Eski Turizmo'nun turizmi 16 Onun gerçekten retarder sesi çok güzel olmuş yani Bunda güzel ama Onunki onun sesleri bir harika olmuş ya Hani Kullandıkları Ses modu gerçekten harika Özellikle en çok ilk kalkış anını e, Çok beğendim hani, Gaz verdiğinde rölande geçme anı Gerçekten harika ara gaz verisi geliyor. <gülüyor> harita bundan bir tek şu geçtiğimiz kamyonları... hiç sevmiyorum. Tipi arkası bir çok garip duruyor yani. yani. Bir oyundan onu silemedim ya. Haritam odundan. Neyse ki bizim otobüslerimiz var. 3 Müzik arkada 10 numara Tırcı dayı yol ver Ya da iyi ya. İşimiz var, gücümüz var ya. Çekil. İlla sandan geçirttirecek ya. Bak ya. Güzel. Manzara çok güzel gerçekten de. Yani sırf manzarası için bir de otogarlar için bu haritayı oynuyorum. Çok güzel yeme 403'ten geçiyoruz Kampaları dik otobüste yüklü olunca Bagajlar dolu Otobüs iyi oluyor hafiften Evet mola yerine doğru geliyoruz şu an Aslında çok daha güzel mola yerler var ama Güzegah üzerinde yok Yani çok güzel Dinleme tesisleri yapmışlar, bildiğiniz otogar gibi yani. sonra geçelim evet. size yeni bir rota bulalım biz bir ev de sonra rota buluruz alacak düz benzinlik bursı sorun değil yeni rota aranıyor Yeni Man, Konç Malataya Zafer <Gülüyor> Turit Evet, seferimize devam ediyoruz tekrar. Kapılarını kapatıyorum. Orada çıksaydık yol boşken ama karşıdan arabalar geliyor geçmek biraz zor olacak trafikte yoğun o yüzden biraz zaman alabilir. birkaç dururlar. Çok dar kazı kesecek gibi durmuyor Ağa Tekrar hesaplanıyor. Bir yoğun traktan kurtardı kendimizi. Evet, seferimize... Yolumuzda kazası belasası kaldıracağını devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıya yol açmadan devam edelim. ...molamızı verdik. Yolumuza tekrar döndük. Yine ormanlık alandan... ...gerçekten... ...yeşillik... ...bölgeden... ...güzel bir güzel gel seçmişiz kendimize. görünce 134 Travego gördüğüm ileride bir yakalayalım onu. Bunların işte arka yazıları, paspasları gerçekten çoşuma gitmiyor. Sürekli de hani böyle gözme sokak gibi karşıma çıktı ya. Bakın radar kamerası ve polis kontrol noktası koymuşlar. Mutlumayan güvenlik kamerası olarak kullanıyorlar. biz de şehir giriş çıkışlarında hani olduğu şekilde. arabaları yok, yakalamakta biraz zorlanıyoruz diğer trafik araçları son sürat gidiyorlar bizim otobüsler genelde karşı şeritte rastladık direk şehirlere rastlıyor olduğu için hiç lamba vesaire gördüğünüz gibi rastlamadık Hedefte yine bir otobüs durağında indireceğiz yolcularımızı. Normal otokar yok o ilde. O yüzden bir otobüs durağında indireceğiz yolcularımızı. Gittiğimizde yeni yolcular orada bekliyor olacak bizi zaten. Olsun. hızlı kesmedi kesmedi hızlı kesmedi ça düşürmüştü ya. Dorseden. Bu beklenmedik o, trafik olayları yazık sevdi. Ne kadar çok şey çıkarsa. Trafik o kadar güzel oluyor. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Diye. Yaş yaş seferimizin sonuna doğru Sağ yaklaşıyoruz. Jacoprenca diye bir ilip yani doğru okuyamamış olabilir, kusura bakmayın bu yüzden. Sola kalın. Yolcularımızı getiriyoruz. Köprünün karşı tarafında. Sola dön. Bu, bu bahsettiğim otobüs durağı olacak. ve seferimizi tamamlayacağız. Oyuncumuz biz Modus testi grubu arkadaşlarımızın yapmış olduğu Mandios koçu topluluğumuzla birlikte eee Brezilya haritasında yeni sistemdeki 3. videomuzu sonunda vardık. E, hazırlamış bulunuyoruz. Haritaya göre tam sol yapacağız. Sol döneceğiz. olacak. Direk görmedik tak. Görmedim direği. dedik hafifçe değdik ama sorun yok. Bahsettiğim otobüs durağı yolcuları bekleyen yolcularımız inşallah evet arkadaşlar beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim inşallah yeni bir videoda kısa zamanda ee, tekrar göreceğiz cumartesi günleri saat 10'da standart olarak video yayınlamaya çalışıyorum son zamanlarda beni izlediğiniz için teşekkür ederim desteğinizi bekliyorum hoşçakalın